Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızda yalnız farklı bir şey yapacağız. Bugün tam 3 tane telefon birden açacağız. 3 süper film birden gibi oldu. Ama 3 tane telefon, 3 süper telefon birden açacağız arkadaşlar bugün. Hangisinden başlasak diye şöyle bir bakıyorum. Ee, küçükten büyüğe mi gitsek, büyükten küçüğe mi gitsek? Şöyle alalım. En iyisi ortancadan başlayalım. Yani Renault 4 ile başlayalım arkadaşlar kutu açılışımıza. Kutunun üzerine bakalım hemen bize gelen modelin dahili depolama ve RAM miktarını görüyoruz burada. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama var ve Galactic Blue rengindeymiş. Arka tarafta da başka bir şey yazmıyor zaten hemen şöyle jelatinimizi açalım. Ve telefonumuzu kutusundan çıkartalım bakalım kutu içinde neler var neler yok beraber gözlemlemiş olacağız. Orada reno 4'ün kutusu Reno4 Pro'dan biraz daha büyük. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle baktığınız zaman biraz daha büyük olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu telefonun içerisinde Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 720 Yonga seti bulunuyor. Zaten şurada da görüldüğü üzere 8 GB RAM ve 128 GB'da dahili depolama hafızası mevcut. Şöyle çıkarttık. Evet. Şurada ne var bakalım her zamanki gibi muhtemelen silikon kılıfımız çıkacaktır. Evet, aynen öyle. Gördüğünüz üzere şurada belgeler var. Burada da arkadaşlar silikon kılıfımız bulunuyor. Bu silikon kılıfları iyi oluyor. En azından koruma açısından iyi oluyor diyelim. Evet, burada da Galaktik Blue dediğimiz telefonumuz var. Evet, hemen üzerinde yazanlara bakalım. Burada yapay zeka destekli portre modundan bahsetmiş. 960 FPS slow motion video, Smart Air kontrolü. Smart Spiking Provenation Qualcomm Snapdragon 720 Yonga setini söylüyor. Burada arkadaşlar gözü yormayan bir teknoloji var ve Air Control dediği de. Evet telefonumuzu çıkardık biraz zor da olsa. Burada direkt dikkatimizi çeken şey ne? Ön tarafta bulunan çift kamera arkadaşlar. Genel itibariyle biz ön tarafta çift kamera görmeye çok fazla alışık değiliz. Arka yüzde şu etiketi çıkartalım. Şurada dörtlü bir ana kamera görüyoruz. Görüyorsunuz şurada 3 tane kamera var. Şurada bir tane küçük şu gördüğünüz şeyde kamera. Şurada da flash ışığı bulunuyor arkadaşlar. Telefonumuzu açalım dilerseniz. Şöyle telefon açıla dursun. Kameralardan bahsedeyimse 48 megapiksellik bir ana kameramız var arkadaşlar. Bu ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı. 2 megapiksel makro ve 2 megapikselde kamera eşlik ediyor. Hemen ön yüzde ise 32 megapiksellik bir ana kameramız şey selfie kameramız bulunuyor ve burada bir akıllı sensörümüz mevcut arkadaşlar. Bu akıllı sensör ne işe yarıyor diye soracak olursanız yüz tanımada bu sensörün zekasından yararlanabiliyorsunuz. Ayrıyetten şurada hatırlayın. Color Portrait yapay zeka destekli bir portre modundan bahsetmiştik. Burada da ayrıyetten bu yapay zeka desteğini bu kamera sağlıyor arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir kurulum yapayım sizlere. Çünkü diğer telefonlar da daha var sırada. Bu hızlı kurulum sonrasında hemen onların da kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Bunları hemen kabul edelim. İleri. Atlayalım. İleri. Kabul edelim sonra diyelim. İleri diyelim. Bunu da sonra diyelim ve evet hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Color OS e geliyor zaten telefon biliyorsunuz Oppo'nun kendi arayüzü Color OS Android 10 destekli geliyor. Evet arayüzümüz klasik Color OS zaten. Buna alışıyız. Oppo Reno 3'ten de şöyle gayet göze hoş gelen bir telefondan bahsediyoruz burada. Evet bu telefonumuzu hemen koyalım. Şimdi bir de burada şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bakın bu telefonun Renault 4 Pro'dan biraz sonra açacağımız kutudan en önemli farkı bakın kavisli ekran yok bunda. Bir amoled ekran var evet ama kavisli değil yani düz. Bu Renault 4 ile Reno 4 Pro arasındaki en önemli fark diyebiliriz. Şöyle alalım telefonumuzu. Şu jelentlerimizi de şöyle koyalım. Kutusunu açtığımıza göre şunu şöyle alıyorum arkadaşlar ve geliyor sıra asıl... Assolist'imize. Ya da solistler en son çıkar diyerekten Light alalım. Evet. Şimdi sıra geldi Lite'a. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunda da 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir dahili depolama alanı var. Hemen aklınıza şu gelebilir. Bu Lite model olduğu için diyebilirsiniz ki hani AMOLED yerine IPS LCD falan mı kullanıldı? Hayır arkadaşlar. Bunda da AMOLED ekran var ve 2400 çarpı Şöyle açamadım. 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekranımız bulunuyor. Hemen şöyle arkayı gösterelim ya da şurayı gösterelim. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve rengimiz de metalik white yani metalik beyaz diye geçiyor yine burada da dahili depolama alanı bulunuyor. Bu arada bakın arkadaşlar şuraya bir gizli Renault yazısı yazılmış. Şöyle. Yani burada rastgele değil şekiller farklı bir şey, mesela R, beyaz atlarda E harfi beyaz at değil direkt gölgelendirme ile yazılmış. Yine o şekilde aynı böyle değişik bir kutu tasarıma gitmiş Oppo. Evet kutumuzu açıyoruz ve light modelimiz ortaya çıkacak. Şöyle evet yine burada çeşitli özelliklerden bahsedilmiş. Çok ince bir yapısı olduğundan bahsedilmiş ki gerçekten ince yani. Şöyle elinizde tuttuğunuz zaman arkadaşlar baya bir ince olduğu belli oluyor. 7.48 milim demiş. 6 ay, Portrait kamerası demiş. Burada portre modu kameralardan bahsediyor. 6.43 Super AMOLED ekran. Yani light olduğuna bakmayın. Bu telefonda da yine AMOLED bir ekran. Söz konusu 18 Watt'ta hızlı şarj desteği bulunuyor arkadaşlar. Bu telefonda şöyle açalım. Şunu şuraya koyalım. Şu etikette çıkartalım. Bunda e falan yazıyor. Diskli. Evet. Arka kapak gerçekten hoş. Şurada dörtlü bir ana kamera var. Ana kameranın tasarımı da güzel arkadaşlar. Bakın bu dibine beyaz bir şey yerleştirmişler. Yani direkt olarak bir çıkıntı değil. Şu beyaz bir şey var. Buradan da kamera çıkıyor ve gerçekten hoş. Ben yani ilk defa karşılaştım böyle bir tasarımla. Hoşuma gitti. Şöyle telefonun ön, ön tarafında yine bakın burada çift ön kamera var. Fakat burada yapay zekade isteği yok bu sefer. 16 megapiksellik bir kamera var. Selfie kamerası ona 2 megapiksellik böyle derinlik kamerası gibi bir şey eşlik ediyor. Şöyle telefonumuzu açalım isterseniz. Telefon açılırken arka kameralara bakalım. 48 megapiksel'lik ana kamera var arkadaşlar burada. 8 megapiksel'lik geniş açılı bir kamera var. 2 megapiksel'lik mono diğer kamera da yine 2 megapiksel'lik mono. Yani 2 tane 2 megapiksel'lik mono kamera koymuşlar buraya. Telefonumuz açılıyor arkadaşlar. MediaTek bir yonga seti var bunda Helio P95 ile geliyor. Bu yonga setinin genel itibariyle yani böyle orta segmentin giriş seviyesinde tercih edilen bir Yonga seti olduğunu söyleyebiliriz. Fakat RAM'in 8 GB olması, dahil depolamının yüksek olması bu Yonga setindeki dezavantaj ortadan kaldıracaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle ileri diyelim, bölge seçelim Türkiye. Hepsini kabul edelim. İleri, atlayalım. Bunu da ileri diyelim. Bunu da atlayalım. Bunu da ileri diyelim. Şöyle geçelim, kabul et diyelim sonra sonra ileri sonra evet hoş geldiniz. Yine bu telefonda da arkadaşlar ColorOS 7 yer alıyor. Hatta 7.2 yer alıyor. Biliyorsunuz son sürüm zaten ColorOS'in 7.2 telefonumuz açıldı. Tamam evet. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Telefon şöyle baktığınızda arkadaşlar gerçekten parlaklık olarak Yansıma olarak gayet güzel. Şurada bir ekran koruyucu olduğunu da belirtelim sizlere. Yani kutudan ekran koruyucu ile birlikte geliyor. Ee, bu arada kılıfı var mı diye soracak olabilirsiniz. Biz telefonu çıkardığımız için heyecandan kılıfını falan unuttuk. Gördüğünüz üzere burada kılıfımız da var arkadaşlar. Şöyle hatta koyalım kılıfımızın içine de yerleştirelim. Evet gördüğünüz gibi kılıfta da gayet şık bir şekilde telefonumuz duruyor peki gelelim bir diğer olaya kutudan kulaklık çıkıyor mu Evet çıkıyor gördüğünüz gibi Oppo light modeline de kulaklığı koymuş hızlı şarj aleti yine burada ve Type C kablosu da yine kutunun içerisinde arkadaşlar kulaklık koyma olayı önemli bir hal aldı niye diyecek olursan son dönemde pek çok üretici artık telefonlara kulaklık koymamaya başladı bu da bizleri üzen bir olay. Tamam kablosuz kulaklıklar vesaire yaygınlaştı ama ben yine de telefonu aldığımda içinden kulaklık çıkmasını istiyorum ki bazı üreticiler eski kulaklık koyuyor. Oppo burada yeni kulaklık koyarak gerçekten bizleri mest ediyor diyebiliriz. Şunu şöyle alalım. Evet geldik gecenin yıldızına. Daha gerçi gece olmadı ama olsun. Şöyle kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Oppo Reno 4 Pro. Evet şöyle kutumuzu açtık. Şimdi Oppo Reno4 Pro'nun Oppo reno 4'ten en önemli farkı şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar 256 GB'lık dahili depolama alanı. Yine bu telefonda da 8 GB'lık RAM bulunuyor. Ve diğer bir en önemli özelliği ise şimdi hemen kutuyu açıp sizlere göstereceğim. Şöyle alayım kavisli ekranla geliyor olması arkadaşlar. Bu telefon kavisli bir ekranla geliyor. 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu ekran. 65 Watt. SuperVoc 2.0 teknolojisi var. Yine 960 FPS slow motion. Hatırlayın az önce Renault 4'te de yazıyordu yine. Qualcomm Snapdragon 720. Yonga setinden de güç alan bir modelle karşı karşıyayız. Evet şöyle dilerseniz telefonumuzu jelatininden çıkartalım. Evet kavis ekranla geliyor olmasına rağmen yine Oppo bu telefona da ekran koruyucusunu takmış arkadaşlar. Şöyle açalım. Yavaş yavaş. Kamera özellikleri genel itibariyle Renault 4 ile aynı. Şunu da alalım. Renault 4 ile aynı kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta yalnız arkadaşlar gördüğünüz üzere tek bir selfie kamerası var. Az önce hatırlayacağınız üzere. İki modelde de açtığımız iki modelde de çift ön kamera vardı. Bunda ise tek bir ön kamera bulunuyor. Şöyle bakalım yine kutu içeriğinde şöyle 65 Watt Super Vogue hızlı şarj gittiğimiz burada arkadaşlar. Bu şarj kiti sayesinde bu telefonu sıfırdan yüzü arkadaşlar yarım saat gibi bir sürede şarj edebiliyor Zaten önümüzdeki günlerde detaylı incelemesi gelecek bu telefonların hepsinin. O incelemede hepsini net bir şekilde Göstereceğiz sizlere. Şöyle atla diyelim. İleri. Atla. ileri, Şöyle kabul edelim. Sonra diyelim. Buna da sonra diyelim. Evet. ColorOS 7.2 ile telefonumuz yine açıldı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi üç tarafında da aynı sistem bulunuyor. Şöyle üçünü de yan yana koymak istiyorum ben aslında. Şöyle kutuları alayım. Üç telefonları şöyle yan yana bir koyalım, bir görelim. Bu light modeli. Evet şurada da Renault. Hatta şöyle koyalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Renault 4 Pro, Renault 4 ve Renault 4 Lite. Üç telefonu da yan yana şu anda koyduk. Genel itibariyle şöyle bir baktığımızda Lite ile Renault 4 arasında pek bir fark bulunmuyor gibi gözüküyor. Fakat ön taraftan böyle arka tarafı değiştirdiğimizde ise tamamen farklı bir tablo var. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Şu İki cihaz arasındaki en belirgin fark ise sizlerin de gördüğü üzere burada çift ana kamera var, çift ön kamera var. Burada tek bir ön kameramız mevcut. Bunda kavisli bir amoled ekran söz konusuyken normal Renault 4 modelinde ise düz bir amoled ekranımız bulunuyor. Şöyle telefonların arkasını çevirdiğimizde farklı bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Baktığımız zaman şu kamera kurulumları aynı fakat Renault 4 ile Renault 4 Pro'nun biraz farklı görünmesi için muhtemelen Oppo ne yapmış? Burada şu şekilde bir kamera dizilmine yer vermiş. Ve burada 3 kamera gibi gözüküyor. Fakat dediğimiz gibi şurada küçük olan noktada bir kamera arkadaşlar. Yine Renault 4 Lite'de ise şöyle kare tarzında bir kuruluma gitmiş. Her üç telefonda şık diyebiliriz arkadaşlar. Yani hem önden hem arkadan baktığımız zaman gayet 3 telefonunda al benisinin Yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki gelelim bu telefonlar hakkında en çok merak edilen sorulardan birine yani fiyatlarına. Evet gelelim bu telefonların fiyatlarına arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Renault 4 Lite modeli en ucuz model arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı 3600 lira şu anda. Yani 3600 lira seviyesine alınabilecek bence güzel telefonlardan biri olmuş. Burada çift ön kamera bulunuyor arkada dört tane kamera var. İlerde testte zaten ne kadar iyi ne kadar kötü olduğuna değineceğiz. Ondan sonraki konuğumuz Renault 4 arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı ise 4800 lira. Bu telefonda da yine 4 tane kamera var. Ön tarafta bir selfie kamerası bir de ona yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir modül var. Ve telefonun fiyatı da 4800 lira olarak belirlenmiş durumda. Ve gelelim Renault 4 Pro'ya arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı ise tamı tamına 7000 lira. Yani diğer iki modele göre biraz daha yüksek. Çünkü Pro varyantında bir model. Ve dediğimiz gibi kavisli ekrana sahip olan tek model arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu üç modelin incelemesiyle karşınızda olacağız. O güne kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.